Ekmek gramajı ve fiyatları ile ilgili tartışmalar sürüyor. Ankara'daki bakkal ve marketlerde 200 gram ekmek 2 lira 25 kuruşa satılırken, Etimesgut Belediyesi 250 gram ekmeği 1 lira 25 kuruştan satmaya devam ediyor. 2002 yılında Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirer tarafından açılan Halk Ekmek Fabrikası ekmeği 20 yıldır 50 gram daha fazla üretiyor, sofralara piyasadan 50 kuruş daha ucuza sunuyor.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 Vatandaşlar burada 3 ekmek fiyatına 5 ekmek alabiliyor. Halk ekmek alan 4 kişilik bir aile ayda 100 lira tasarruf sağlıyor. Çok güzel, her gün yiyorum. Buraya geldim, devam, bundan alırım. Başkan Enver Demirel, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Yıl 2002... Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin teşrifleriyle açtığımız Halk Ekmek Fabrikamız ihtiyaçtı, büyük talep görüyordu. Lezzetliydi, ucuzdu, ilçe belediyeleri için de tekti. Yıl 2022 yine ihtiyaç, yine talep görüyor. Yine lezzetli, yine ucuz, yine tek ifadelerini kullandı. 200 bin ekmek üretim kapasitesine sahip Halk Ekmek Fabrikası yoğun talebi rahatlıkla karşılayabiliyor.